1989 yılında kurulan ve gıda sektöründen sanayi sektörüne kadar pek çok alanda kurumsal kaynak planlama çözümlerini hedef alan CPM. Bir Türk yazılımı, gurur duyacağımız ve hiçbir yurt dışına bağımlı olmayan bir yazılım şekli. Evet dediğiniz gibi e, tamamen e, Türk mühendislerin yazdığı e, yerli bir yazılım. Belli başlı uygulamalardan bize bahsedebilir misin? Tabii ki. E, örnek veriyorum insan kaynakları, finans yönetimi, iş zekası, satış satın alma, depo yönetimi, e, stok takibi. Buna benzer e, bütçe yönetimi tarzında buna benzer birçok uygulamaları CPM yazılımla kullanabilirler.